Evet onurludur. Bizim sakırcılar de değiller, çalmadılar, çırpmadılar. Camaatlar yapılmaz. Dinini sattılar, din yok, dini de bitirdiler. Müslümanlık dedi, sadece Türkiye satmadılar. Ne, ne zaman, zaman sattı? Onlar işler He? güçlerini çözdüler. Ramazan ayındayız. Ramazan nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor Allah şükür. Emir Öne neden geldiniz? Gezmek için geldik. Misafirimiz var onu gezdirmeye geldik. Fiyatlar ne durumda? Aa fiyatlar çok. Yani buraya geldik ama bir şey almaya gelmedik. Sadece gezmeye geldik. Ancak çünkü öyle yaparız. Evet yoğun kalabalık var. Tartış tartışmalar oluyor. Siz de şahit oluyorsunuz. Evet evet. Bir tartışıyorlar. Aynen. Siyaset tartışıyorlar sanırım. Ülkenin hali herhalde. Onu tartış tartış bitmez. O kadar çok kavga ederler ki onun için. Çünkü birazdan kavga çıkacak. Boşuna aslında ya. Boş yere kavga ediyorlar aslında. Çünkü herkes istediğini yapıyor. O kadar çok birbirlerini yorusunlar ki kavga ederek. Kendilerini kırdıklarıyla kalıyorlar yaklaşalım sence. Yaklaşalım bakalım. Yok biz gidelim artık. Teşekkür ederim. Tabii bence de doğru söylüyor. <gülüyor> wat... Vatandaşlar tartışıyor. Siz de şahit oluyorsunuz. Evet tartışıyorlar. Neyi tartışıyorlar? Siyaset başkanı olacak. ŞEKAK ortasında. Evet. Kim daha iyi? Erdoğan mı iyi, öbür taraf mı iyi? Kim götürmüş, kim getirmiş? Sizce kim iyi? Valla piyasayı görüyorsun. Durun bakıyorsun. Ne olduğunu daha iyi biliyorsun. Daha iyi biliyorsun. Piyasayı görüyorsunuz, daha güzel bir şey yok mu? Tayyip Erdoğan iki defa dedi ki, ben tükürdüğümü anlamam şerefli bir insanım. Son seçimim değil mi? Bir daha oldu mu? Üçüncü defa oldu. Yani daha artık bitmiş yani değişim şart ve değişim gelecek ya başka başka türlü beş yıl daha bu insanlar bu işi götüremezler yani olmaz, yani olmaz Siyasetin yani. bu kadar sokağa taşmasına nasıl değerlendiriyor? İnsanların en azından gazı alınıyor. İnsanlar düşüncelerini söylesinler yani CHP'ye de eleştirseler ben dinlerim. söylüyorlar işte diyor bilmiyorum şundan bundan işbirliği yapıyor olabilir siyasettir. Eskiden doğu yaptı. Yani bu iktidar yapıyor, yapıyor, siyaset tabii. Yani yapıyor, tabii. Tabii. Ama önemli, yapayım, olan, önemli olan, önemli olan ki insanların cebinden para olduktan sonra, karnı doyduktan sonra çocuklarına iyi bir eğitim, sağlık, sundukları zaman yani Tayyip Erdoğan ilk yıllarını devam ettirseydi şu evet, ama yapamadı. Tek adam Bizde olmuyor yani bizde çünkü kıskançlık çok ama bazı insanların birikimi var onları etkilemiyor o işte bir ay sonra görülecektir yani kim haklı kim haksız ama bütün yapılan anketlerde <gülüyor> e, bu değişim geliyor yani olacak ee, sokakta siyasetin tartışmasının doğru buluyor musunuz ya birbirlerine hakaret etmedikten sonra ben burası halk meydanı. İnsanlar rahatla düşüncelerini söylesinler. Ee, sonuçta insanların en azından bir öfkesi diniyor. Anladınız mı? Yani düşüncelerini söylemek iyi bir şey. Ee, mutlaka bunları siyasetçiler siyasetçiler izliyorlardır. Ona göre daha iyi adım atar. Öyle ya. Mesela Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında dedi ki ben e, yenilikler getireceğim. Artı bundan sonra e, devlete insanlara aldığım zaman tek şey sınavdan ne aldıysa atamasını yapacağım değil mi? Bunlar hep toplumun istekleri. İşte emekliye daha zan vereceğim. Çalışan insanların durumlarını düzelteceğim. E yapsın yani. Güzel. Değil mi? Yapsa yani kim, kim itiraz eder ki? Yani kim? Ya yapsın yani. Yani o öyle olacak yani. Enflasyona yendirmedim dedi mi? Peki yendirdi mi? Yendirmedi mi? Şimdi yumurtanın kolisi 17 liraydı şimdi 90 lira. Hmm. Ne yaparız nasıl? Bunu bir açıklama. <gülüyor> Ramazan ayındayız. Açıklaması Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan ayındayız. Ramazan çok şükür ee, iyi geçiyor işte ama yoksulluk içinde geçiyor. Şimdi millet bunu almış ya işte çare yani mısın? çare yok. Millet çaresiz. Sokakta yani. vatandaşın siyaseti tartışmasını doğru buluyor musunuz? Doğru tabii herkes fikrini açıklasın. Kim nereye gidiyor? Kim ne yapıyor? Kim diyor? Evet ya böyle olmasını hiç istemezdik. Niye böyle oldu? Hiç bilmiyorum. Keşke böyle olmasaydı. Ya halkı birbirine soktular. O fikrini söylüyor. Hürüz tamam hürüz ama fikrimizi söylemek zorundayız. Niye kavga oluyor böyle? Birazdan kavga çıkarma. Çıkar çıkar. İlaki çıkar. Çıkar. Böyle giderse şey, çıkar. Allah yardımcı Evet seçimde yaklaştı. Çok Hayırlısı olsun, dur bakalım. Vatandaş bir, cep, bir altın masa diyor, bir AKP diyor, iki yöne çekildi yani, dur bakalım. Onu şurada, ben demek istedim, şimdi AK Parti gidiyor dünyanın sonu değil. CHP gelecek örnek geldi değil mi? Yarın AK Parti alttan. Kardeşim yap, ben yol yaptım. Hep bunu yapacak, basın sadan sende güne. Bir iki üç sene, üç <gülüyor> sene polis, askeriye sende olacak. Değişemez buna bir anda. Gücün var yine, iş yaptır satan hizmet gördüğü insanlar yapmaz. O adam yapmak zorunda. Adam AK Parti gitti, dünyanın sonu geliyor. Bitmez. Hiç bir tanesi demiyor. Kardeşim ben tarımcılık projesi yapıyorum. Gerekse bütün zenginlerden çök, para al 20-30 milyon dolar. Koy tarımcılığa, çiftçiliğe para ver. Okullara aç. okulları eğitim koy ilkokulda. Eğitim ver orada. Okul, okul bitikten sonra adama dek kardeşim sen çiftçilik yap. Sana 150 milyar para. Bak sana para veriyorum, destek veriyorum. Geliştir kendini. Ama sen adam hiçbir şey verme, çiftçilik yapmıyor. Adam mazotunu destekleme. Sonra diyorsun ki, ha, ben herkese yardım yaptım ama ufakları yapmıyorsun ki. Ya Beşli çete diyor usta. Beşli çete kim getirdi? Tayyip Erdoğan getirdi. Şimdi diyor Beşli çete. Ha, başka ne diyeyim işte.